63'ü 35'e bölelim. 6'da 35 yok. 63'te 35 bir kere var, değil mi? Çünkü 2 kere 35 70 eder. Bu da 63'ten büyüktür. Bir kere 35. 35. 63'ten 35'i çıkaralım. 6'dan bir tane onluk alalım. Burada 5 kaldı. Aldığımız onluğu ne yaptık? Birler basamağına ekledik. Burası 13 oldu. 13'ten 5 çıktı. 8. 5 eksi 3, 2. 63'ü e 35'e böldüğümüzde bölüm 1, kalan 28. Ama bu pek tatmin edici bir cevap değil. Gerçek cevabın bir virgül bir şeyler olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu sayıyı tamamen bölmek istiyorum. Bulacağım sonuç ondalık bir sayı olacak. Şimdi bunu bölmeye devam edebilmek için buraya bir ondalık virgülü koyalım. 63 ile 63,000 tamamen aynı şey. Buraya istediğim kadar çok sıfır ekleyebilirim. Bu işlemi yaparken ondalık virgülüne çok dikkat etmelisiniz. Şimdi onda birler basamağından bir tane sıfırı aşağı indirelim. 280'de 35 kaç kere var? 3 basamaklı bir sayıyı 2 basamaklı bir sayıya bölmek biraz zor değil mi? Ama şöyle düşünebiliriz. 280'de 40, 7 kere var. 280'de 30, 9 kere var. Demek ki 7 ile 9 arasında bir şey olmalı. O zaman 8'i deneyelim. 35 kere 8 kaç eder? 8 kere 5, 40. 0'ı yazdık. Elde var 4. 8 kere 3, 24. 52, 4'ü de eklersek 28. Tam oldu. 280'de 35 tam olarak 8 kere varmış. Bölme işlemimize devam edelim. Buraya eksi 280 yazdık. Kalanımız yok. Demek ki 63 bölü 35 işleminin sonucu tam olarak 1,8'miş. Şahane.